herkese merhaba arkadaşlar ben yavrum. herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. şimdi ee, biz bir video çekelim dedik hem bir oyun olsun yani hem bir oyun değil ki bir duyduğu videosu çekerim dedik Başla. o hileyi kapat o hileyi kapat o hileyi süredelim şimdi ee, başlıktan anlayacağınız üzere filmden oyun hediye edeceğiz ee, bu hem benim, hem kanalın abone sayısı için hem de işte hem de görüntülenme sayısı bir şey bu için hem de ilk defa canlıyan yapacağız bu böyle olsun kanal böylece tanınsın isterim işte ne diyelim bir 30 lira sınırımız var o işte yaz filminden dolayı isteyin biraz abarttığı şeyi bu faydalanacağız şimdi eee bu çekilişe katılman için gerekli şeyler anlatsana tam eriyal ağzını ödün Ya kanka bak ne tamam mı? Bir Panağa abone olup yorum atacağız tamam mı kanka? Tamam Karzınlar zamanız Bu ne diyorsun? Işte. Arkamızın içi Ben de bulamamız. kadar güzel kanka, anlatmaya devam edeceğim mi? Abone olup Aa. şu yorumlara şey yapar yani. Abone olup bildirimleri açacaksınız. Onun bir yorumu abone oldum katılıyorum abicem. Aynı. Bir de ee, tam bu kadar videoya like atacak. hatı atmamak sizin elinizde o işaret değil. Ama şunu ke kesinlikle söyleyip bak. Bir dakika dur bir dakika tarihe bakayım. Bugün ayın kaç günü? Bu video yayınlandıktan iki gün sonra. Bu video yayınlandıktan iki gün sonra biz bir e, saat dokuzda canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayına katılıp katılmamak sizin elinize katılırsanız e, Canlı yayında kesinlikle ve patiyen e, işte ben katıldım olayı abone oldum olay yok Canlı yayını elimizden geldiğince güzel bir şekilde ayarlamaya e, özen göstereceğim Ne kadar başarılı olur bilmem ama e, Bunu dediğim gibi Tamamen o gireyince kapatsan yiyorum yani. Ölümsüzlüğü niye açıyorsun niye Ölümsüzlüğü açayım eğer neyse tamer bize bir mevlana yaptı şenlere girelim ooo ki nereştüüüü neredesin lan dur dur bulamıyorum herzeleri neredesin mavi dur maviye gel yapsana mavi. dur bir dakika dur adam dur yap lan ben az önceki gibi yap olmuyor yap Dur dur dur. Ya tamam dur. Sava baba, sağ ol. baba ya. Ne bu ya? Kaldır neredesin? Akko Ben bir Ben kızar buldum. Dur bak şey var ya. kanka dur arka sokakların finalini yapalım yapalım aa ne çevirmeyeceğim hocam dıt dıt dıt dıt ya bak hile ne tükürüyor ama aa neyiniz lan Yat bak oğlum, ya! Daha önce deneyeceğim ben yani. bunu. Hiç anladım. Oğlum yine yaksam. açardım gösteririm. Al bana etmen onu al. İstemez her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videonun uzun olmaması sizin sıkılmaması için ve bunu deneyelim dedik Bu arada videonun sonuna kadar burayı izleyen herkes katılacaksa katıldım yazıp sonuna bir koyup ya da şöyle e, bir koysunlar yorumun sonuna bir yazsınlar ki Buraya kadar izleyenlere özellikle çarkım başına yazacağım ki canlı yayında kendilerinde görmüş olacak Attığım bütün yorumlara kalp koymaya göstereceğim arkadaşlar cs.com mu neyse onu siz karar verirsiniz de camlı yayında satın alıp o arkadaşa facebook üzerinden e posta bilgileriyle oyun gönderiyorum ct abi çok yani çok pahalı değil çünkü benim de bütçe manşet ben daha youtube'dan hiç kazanamadım yani önce kanaldan kazanasın da telifiyeyi anası bellendiydi bana her neyse arkadaşlar ben abi bitire bitire olduk adama bak ya her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kendine iyi bakın ve görüşmek üzere How